Bu şahane bir portre. O kadar gerçek duruyor ki. Elbisesine, kurdelesine, şapkasına ve şapkasındaki tüye bayıldım. Şu perdenin duruşuna ve kadının bakışına bir bakın. Mükemmel. Çok canlı. Karmaşıklık ve kostümlerdeki detay etkileyici. Hem çok dön hem de kadını ortaya çıkarmış. Gerçekten de enerjisini, merakını hissedebiliyoruz. Bize kadın hakkında bilgi veriyorlar. Bu resim, Fransız devriminin arifesinde kocası tarafından sipariş edilmiş, Madame Pergo. Bu resim ise Elizabeth Vige Lebron'a ait. Sanatçı çok basit bir kompozisyonu ele almış. Klasik, bir kadın portresi, bedenin yarısı resme dahil edilmiş. Bir tarafta perdeler var, diğer tarafta da açık alan, balkon var. Ama perdeleri arkaya çekerek bir değişiklik, resimde bir drama yaratmış. Ayrıca aşağı sağ kısımda bir yay oluşturmuş, daha sonra o yay başka yaylara doğru uzanıyor. Kollarında, yakasında, şapkasında ve tatlı kırmızı kurdelesinde. Portrelerde gördüğümüz klasik perde üyesini alıp, daha eğlenceli ve oyunbaz bir hale getirmiş. Bu resim bir portrenin nasıl canlandırılabileceği ve hayata getirilebileceğinin bir kanıtı.